Merhabalar. Ee, videonun, videoyu 5-6 gün önce çektik. E, sondaki ve de baştaki görüntü bu. Bunlar e, videonun çekiminden daha sonra yapılan şeyler, çekimler. Biz bugün katran sabunu yapıyoruz. Ee, haydi başlayalım. Evet, şimdi e, şu tenceremizde bütün şeylerimiz var. Katı yağlarımız var. Hindistan cevizi yağ, palm yağ, dana ya yağı e, burada e, şurada toplam suyumun e, 142 gramı var bunun içerisinde şu şeyi eriteceğim e, 121.6 gram e, sodyum hidroksitimi eriteceğim 121.6'yı nasıl tarttım Cansu Hanım demeyin bir de şöyle bir tartı edindim 0,00'ı tartan ve gram hassasiyeti olan bir de önce mesela şu tartının doğru tartıp tartmadığını şu parayla hatıra parasıyla kontrol ediyorum ki kendisi 20 gram geliyor gördüğünüz gibi 20 gram e bunu bunun üstünde bırakarak diğer öyle virgüllü şeyleri yapıyorum tartmalarımı yapıyorum bu suyun içerisinde şu sodyum hidroksiti çözdüreceğim bunu çözdürürken şurada gördüğünüz yarım gram, hatta 0.60 gram kadar ipeği de katacağım. sodyum hidroksit çözeltisinin içerisine. ikisi birlikte çözülecekler burada. <gülüyor> Toplam 342 gram suyum var demiştim. Geri kalan 100 gram suyunun yarısı Hindistan cevizi sütü olacak. 100 gram Hindistan cevizi sütü olacak. Kalan yarısının da yarısı elma sirkesi Yarısı su olacak yine. Evet. Hatta aloe vera jelim var, aloe vera jeli de koyabilirim. Yarısı elma sirkesi, yarısı aloe vera jeli. Tamamına çıkmayacaktı çünkü aloe vera jelim. O şekilde kullanacağım. Başka neyim var? Sodyum laktatım var. Bu tarifte toplam yağlarımın yüzde beşi kadar. Bunun yarısını Burada e, sodyum hidroksitin ve ipek çözülüp biraz e, soğuduktan sonra bu suya katacağım. Kalan yarısını sabunum piştikten sonra sabun hamuruma ekleyeceğim. Askorbik asit kullanıyorum. Yine bentolitikidi kullanıyorum. E vitamini kullanıyorum. biberiye ekstratı, gliserin, ipek ve bir adet de yumurtam var. Heh, bir de onu anlatayım. Şurada da e, reçetemdeki bütün sıvı yağlarım var. Yani onlar nedir? Hint yağı, zeytinyağı ve buğday yağı şimdi bu yağların içerisine ben yumurtamı kıracağım çok güzel bir şekilde o yumurtayı bu yağların içerisinde şey yapacağım karıştıracağım güzel par par par parça olacak şekilde şey yapacağım karıştıracağım daha sonra şu yağlarımı ısıtacağım eriteceğim bu yağlar eridiği zaman da şuradan bir parça bir parça bu şeye katarak yumurtalı yağ katarak Birkaç karıştırma yapacağım. Ondan sonra bu yağı bu yağların içerisine ekleyeceğim. Her şey bittiğinde artık stery eklemeye geldiğimizde e, sodyum hidroksit çözeltimizi eklemeye geldiğimizde de Şurada göstereyim. Şöyle e, çam katranım var. E, katran sabunu yapıyoruz. E, toplam reçetedeki e, yüzde, Yağların yüzde %15'i kadar burada katran var ki o da 135 gram katran yapıyor ee, şeyde reçetede hiç kostik indirimi yapmıyorum yani 900 gram yağın 900 gramını da yağla e, sabunlaştıracak şekilde hesap yaptım ancak bitişte süperfetim var yüzde 3 oranında e, süperfet ekleyeceğim ve şimdi başlıyorum önce e, şeyle başlıyorum Yumurtayla başlıyorum. Yumurtayı şunun içerisinde mikslemem lazım benim. Ve şöyle bir şeyimiz var. Ee, yumurtalı yağımız var burada bu burada beklesin ee, aa, tamam şimdi hemen hazırca şunu bir ısıtayım ben. şimdi yağlarımız orada eriyor burada yumurtamızı hallettik şimdi şeyimizi yapalım ee, Gözlüm nerede benim şurada sodyum hidroksitimizi ve ipeğimizi eritelim. Biraz daha az olmak gerekiyor. Yok, tamamını eritemeyiz. Evet yağlarımız neredeyse eridi stereik asit var onun da erimesi gerekiyor içerisinde de o taneleri görmemem gerekiyor stereik asitiyemiz tamamen erimemiş Şöyle. tamam e, biz e, şey yağımızı eritelim kostik çözeltimiz şeffaflaştı. Kapatalım tekrar başlayalımmış. Sodyum hidroksit çözeltimizin içerisinde kadarını çözdürebildik. Şunlar çözünmedi. Dolayısıyla bunu süzerek şey yapacağız. Katacağız sabun hamurumuza. şimdi bunu da hallettik buradaki şeylerimizi yağlarımıza kepçemizin içinde bir damla yağ kaldı buradaki yağlarımızı bentonit kilimizi ekleyeceğiz karıştıracağız ondan sonra galiserin sonra şunlar da bu biraz daha soğuduktan sonra bentolit kimliği karıştıracağım burası biraz soğuyacak şu şeyin ascorbic asitim onu da ekliyorum bunu da karıştıracağım sonra bu buz küplerimi atacağım yağın içerisine onlar burada yavaş yavaş eriyecekler ve yumurta işe yapacağım ekleyeceğim karıştıracağım aynı zamanda bir de toplam soğudum laktatımın yarısını da şeyin içerisine yağlarının içerisine ekleyeceğim Evet şimdi şurada yumurtalı sıvı yağlarımız var alıştırdık şeyimizi biraz şimdi Şurada sadece su var ve bu el blenderını temizlemek için kullanıyorum bunu. Yağlarımız çok gerekli. Şimdi Şurada erimeyen şeylerimiz var, ipeklerimiz var. Bunları almayacağız. Normalde sodyum naktatı buraya katacaktım ama ipekler erimediği için e, sodyum naktatının yarısını buraya ekleyeceğim. 45 gram sol dümnaktat kullanmam gerekiyor 20-22 gramını falan buraya ekleyeceğim kalanını e, sabun piştikten sonra sabun olduktan sonra sabun alalım Evet şöyle 20 gram sol dümnaktatımızı da buraya ekledik virgül 01'le Uğraşmıyoruz. Şimdi onu da karıştıracağım güzelce sirkemi ekliyorum. Ben de ekliyorum. Ve de hemislam ceviz ekliyorum. Daha önce bunu 100 gram olarak dondurmuştum ben. güzel bir hamurumuz vardı. Da. Şimdi eee şu katranımızı da ekliyorum. şöyle bir şöyle dipte hala tam alamadığım şeyler olduğunu görüyorum beyazlıklar geliyor ee, ocağım elektrikli ocağım çok düşük sıcaklıkta şimdi ben bunu oraya koyacağım tencereyi ocağın üstüne koyacağım hala kostiğimizi eklemedik onun altını çiziyorum bunu biraz ısıtacağım tencereyi daha güzel e, her şeyin çok güzel karıştığı şu topakların falan kalmadığı bir şey karışım elde ettikten sonra e, kostik ekleyeceğim çünkü yani katranla çok fazla e, şey yapamıyorsunuz siz söyleyin adını karıştırma yapamıyorsunuz hemen şey oluyor sertleşiyor o yüzden bu burada şimdi biraz ısınacak kaç dereceye ısındığını söylerim. başladığımızda 40 derecedeydik soğutup başladığımızda yağları içerisine tabi buzlu donuk şeyi hindistan cevizi sütünü ve aloe veraları koyunca ısıyı biraz fazla düşürdük tekrar o yüzden ısıtıyoruz Şöyle daha güzel homojen bir karışım istiyorum. Böyle sağdan soldan koyu renk veya açık renk çıksın istemiyorum karıştırdığım zaman. Yeni eldivenler takarız. Şimdi bu burada böyle biraz yavaştan ısına dursun. Ben bir de şeyi göstereceğim size. Kalıbımı ve içine koyduğum kağıdı. Hemen kağıdımı alıp geliyorum. Evet. Şimdi şu kağıdı göstereyim. Bu ambalaj işte poşettir, ambalaj kağıdıdır falan satılan yerlerden aldığın kasaplara satılan Gördüğünüz gibi afiyet olsun, afiyet olsun, kasap kağıdı geçiyor İçi çok ince şey e, Poşet kaplı, dışı da Kağıt, öyle bir şey, kağıt bu Daha önce ben e, bir katran sabun denemesi yapmıştım yanlış malzeme ile deneme yapmışım başarısız olmuştum yani katran katranı kullanıyorum diye katran yava satın almışım hiç farkında değilim onunla denemiştim du kesinlikle çok da sıvıydı o katran kullandığım katran ya <gülüyor> Allah Allah bunda bir terslik var deyip duruyordum ama uyanamamıştım bütünlüğüm çok böyle sıvı gevşek bir şeyim hamurum olmuştu ve onlar da şeyime kalıbıma kenarlardan diğer türlü kapladığımda taştığında kalıbı bir ay bir buçuk ay havalandırmak durumunda kaldım güzelce yıkadıktan sonra çünkü katranın kendine has bir kokusu var çıkmıyor o yüzden şimdi eski gene bu kendi Yaptığım e, su kontrol planından açılmayan altıma altı çıkmayan kutuyu kullanıyorum kalıp olarak. Şimdi bu kağıdın üstüne koyduğumda bunu şöyle gördüğünüz gibi şuradan da taşıyor. Şuralara bakalım. Önemli olan şu kısa kenarlar. Bunlar da taşıyor. Şöyle yaptım kısa kenarları şurada ettim. ve şöyle birazcık fazlasını vererek şuradan katlıyorum bu kağıdı şu şekilde. Ondan sonra getirdim kalıbımın üstüne koydum bunu. Şurası sıfır, şurada şurası sıfır. Bu tarafta da sıfır olduğu yeri arıyoruz kağıdım. yine aldık bunu kalıbımızın içerisine şu ortaya koy güzel düzgün bir şekilde ve şu köşeleri belirliyoruz iç tarafta şöyle Tekrar kontrol edelim ve kağıdımız buraya düzence oturuyor ama oturuyor. Şimdi geldik ne yapacağımıza. Şurası bizim kağıdımızın iç tarafı. Şimdi e, şu iki, şu çizgiyi ve şu çizgiyi bir dükkanı üst getiriyoruz. Şöyle bakın, şöyle yan tuttuğumuz zaman kenar çizgisi de diğer kenar çizgisinin üstüne geliyor ve burada bu tarafı çek şurayı şöyle katlıyorum Bundan sonra bir de şu tarafa da katlanabilirsiniz Buranın bir de bu tarafa da aynı şekilde katlıyorum 1 2 3 kenara yaptık şu dördüncü Bizim gene makinemizin şarjı bitti. Onu şarja taktık. Telefonla devam ediyoruz. Tekrar göstereyim. Bakın şöyle şu iki çizgiyi biz birbirinin üstüne denk getiriyoruz. Hı -hı. Bu Bu göster. Şurası şöyle ve şurayı katlıyorum. Evet. Bu şimdi kendiliğinden e, bu tarafa katlanır durumda oluyor, şu fazlaları kesmek gerekiyor ama katran olduğu için bu yani o fazlaları da kesmek istemiyorum. O yüzden bir de bunu şuradan diğer tarafa da katlıyorum. Şu şekilde. Evet. Ve bizim kağıdımızın son hali. Ş şöyle. İçin aynı yolunu Tutuyorum orayı şu şekilde Burası da şu şekilde Ve bu, bu şekilde bu kalıbın içerisine Oturuyor Oturduk tamam Şimdi güzelce oturdu mu bu kağıtın içerisine oturdu? şimdi makası alıyoruz elimize. makassız kalıp kağıt kaplayamıyoruz maalesef şuraları köşeleri şöyle köşeye kadar hepsini ve kasap kağıdımızda kaplanmış kalınımız hazır. Şimdi bir de buraya bakalım. Gözlüğümüzü takalım tekrar ve eldivenimizi takalım. Ve gördüğünüz gibi çok güzel bir pudinge benziyen her ne kadar kokusu katran ama renk ee, bildiğiniz puding varmış şimdi bunu bu ocaktan alacağım şurada ben tekrar e, iyice bir karıştıracağım şeyi eklemeden önce hmm. kostiğimi eklemeden önce 45 derece deyiz tamam başlıyoruz Şimdi ben özellikle eski blenderımı kullanıyorum. E, çevirme gücü daha yavaş. Çok hızlı e, çalışan e, şey ile bu, bu şeyi hızlandırmak istemediğim için. Bu size yakınlaşsana tencerenin üstüne. Yani sabunlaşmayı sağladık şeyi başlattık böyle üst tarafta ayrışmış kalan bir şey yağ birikintisi yok ben de şu anda şaşırmış durumdayım mesela bunu bu kıvamda tutabileceğimi düşünmüyordum ben ama olabiliyormuş demek ki şu anda şeyleri ekleyip siz söyleyin son işte gliserindir sodyum laktattır süperfettir eğer esans yağ ekleyecekseniz onu da ekleyip şeye kalıba gayet rahat dökebilecek şeydesiniz kıvamdasınız öyle ifade edeyim ama ben hani bunu kullanmak istiyorum o yüzden sıcak döküm tercih ediyorum bir ara bir de şeyini yaparız olmadı soğuk dökümünü yaparız ama e oluyormuş yani olmuyor değil şu anda bu kalıba dökülebilir şeyde kıvamda ve şey yok, ayrışması yok. Evet. Bunun artık şeye ihtiyacı var siya ihtiyacı var ve şey gidiyoruz ocağımızın üstüne gidiyoruz şöyle kaç derecedeyiz? 60 derece nereden? 60 derecedeyiz böyle 60 60-70 derecede falan kalarak e, bunu şey yapacağım pişireceğim jelleştiğini anlayabilecek miyim? onu bilemedim kendisi çok koyu renk fenol yapabilir miyim? o testi yapabilirim herhalde gene olmadı şeyim de var pH kağıdım da var hani dilime değdirmek istemiyorum katranı bu şekilde bırakıyorum ağzını kapatacağım saate de bakacağız ne kadar durdu ne kadar durmadı ne yaptık ne ettik söylemek için yani gözünüzü bunun üstünden ayırmamakta fayda var diye düşünüyorum ben ne yapacağını bilmiyorum bu malzemenin çünkü hani kabarır mı Volkan yapar mı yapmaz mı hiçbir fikrim yok O yüzden deneyeceğiz ve göreceğiz kapattık saat 6'yı 3 18'i 3 geçiyor ee, sanırım bir 5-10 dakika sonra bizim ona bakmamız gerekecek görüşmek üzere evet bunun işte bundan gözümüzü ayırmamak gerekiyor demiştim gördüğünüz gibi ee, kabarmaya başladı taşırmak da istemiyorum karıştırıyorum hatta şöyle biraz Alkolden yardım mı alsam diye düşünüyorum. Şöyle dipte yapışan bir şeyler var gibi geliyor onları kazıyın dipleri. Bir sürü malzememiz var çünkü içerisinde yapışıyor olabilir. Yani bu çok da parlak parlak oldu değil mi Luse? Çok güzel parlıyor. Bu kadar kısa sürede de bu oldu mu onu da bilemiyorum ama ne kadar durduk topu topu 10 dakika durduk ocağın üstünde öyle söyleyeyim 8 dakika 10 dakika daha fazla değil. Tamam. Şimdi ocağın üstüne güzelce karıştırdık. Tekrar koydum. Tekrar kapağını kapatacağım. Ç çok güzel parlıyor. Tabii bunun şeffaflaşmasını beklemiyorum bu hamurun. Diğerlerinde hamurun böyle değişik sıcaklıkta de bir şeffaflaşması oluyordu. Oradan anlıyordum artık fenolftalein kullanmadan çözmüştüm o işi ama şimdi bu katranda ilk ben gene e, şey mi fenolftalein vat aleynimi alacağım, geleceğim ve deneyeceğim. Merak ediyorum. Hep birlikte bakalım. Nasıl bir şey gösterecek bize? Sabun piştikten sonra, olduktan sonra ekleyeceğim süper fetim, sodyum laktatım. Hemen söylüyorum ne var onun içerisinde. Sodyum laktat 45 gramdan geriye kalan 25 gram sodyum laktat. E vitamini 9 gram. Biberiye ekstratı 9 gram. Ve 36 gram e, gliserin var bunun içerisinde. E, çok soğuk katmak istemediğim onu istemediğim için şöyle şöyle şöyle ısıttım. Saate bakalım. Saat 6 17 Bir 5, 15 dakika çok değil sanırım. Bir 5 dakika sonra tekrar görüşeceğiz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Evet saat koktu burası ama şey 18 oldu ve bu o kadar güzel parlıyor ki bu şey sabun yani bu böyle çok da kısa sürede oldu oldu bu durumda ben bu bana oldu gibi geliyor kalıba döktüğümüzde kıvama geldi test yapalım 5 sabunumuz oldu. Ne yapacağız? Şimdi sabunu orcağın üstünden alacağım şurayı kenara. Şurada eklemem gerekenler var. Onları 65 derecede falan eklemek istiyorum. Çok da soğutursam kalıba dökerken sıkıntı yaşayabilir miyim tekrar diye düşündüğüm için. Yani katranla ilk defa çalışıyorum. 70 derecenin altına indiğimde o malzemeleri ekleyeceğim o yüzden onları da orada biraz ılıttım hani burayı içine girer girmez şey yapmasınlar diye e, soğutmasınlar katılaştırmasınlar diye ve zaten ocağın üstünden alır almaz da bu şey değiştirmeye, şekil değiştirmeye başladı şöyle kapatıyorum ağzını bir 5 dakika 4 dakika falan bekleyeceğim, soğuyacağını düşünüyorum Saat. Saati göster anne. Bu çay 2-3 dakika var. E, şarj sıkıntımız var. Kapatıyoruz. E, diğer malzemeleri eklerken tekrar bakarız. Bakın burada da e, fenolfateliğin testimiz. Yani e, toplamda 15 dakikada sıcak dökümde bu sabun e, oldu. Görüşmek üzere. Merhabalar. Şimdi e, şeyimiz Muhtemelen bu oldu diye düşünüyorum. Şöyle şurada bakın peteğin, şunu göstersen anneciğim. Kapladıktan sonra şeyimi kalıbıma şuradaki kalıfer peteğin üstüne şu şekilde ters çevirerek koyduk. Hani biraz ılıklaşsın bunun içi diye. Çünkü katran çok hızlı doluyor. Hala şunda bir pembeleşmemiz, renk değişimimiz yok. O orada duruyor. Onda bir sıkıntı yok. Biz bu arada etrafı topladık. Şimdi şuraya bakalım evet 60 derece ki çok bile oldu hemen e, şöyle başlıyoruz şimdi karıştırmaya burada e, sody şey, sodyum laktatımın kalanı reçetedeki gliserinin tamamı %3 süper ki ben onda e, tatlı badem yağı kullandım biberiye ekstratı ve e vitamini var e, hepsi 45 derece civarında bunların Burada da sabunumuz var şimdi o da 60 derece civarında güzelce karıştırıp ondan sonra da kalıba dökeceğiz. burada bir seramik sanatçımız olunca <gülüyor> seramiğin tütünü öyle anne, kırılır dedi tamam tezgaha vuralım o zaman bunu niye yapıyorum bunu yapmadığımız zaman şeyde sıcak dökümde bu kenarlar yapışıyor ve e, şey evet. ne kokuyor İlker'cim sabun videosu çekiyoruz katran sabunu yaptık katran kokuyor tamam kokuyormuş arkadaşlar bizim, bizim burnumuz alışmış eşim leş gibi kokuyor dedi e, böyle ayırıyorum Yapışıp daha sonra şu kenarlar buralara yapışıyor orta çöküyor buralar yüksek kalıyor sıcak döküm öyle bir sıkıntı var o yüzden şu kenarları ayırmak lazım bugün dışarıda aslında havamız çok güneşli camdan bakınca çok güzel gözüken bir hava vardı fakat saatte 40 km süratte esen bir ayaz rüzgarımız da vardı şimdi bu sabunlaşmasını tamamladı ben bunu kokusuna daha fazla tahammül etmesinler evdekiler diye balkona bırakacağım so olsun. Ee, yarın sabah keseriz diye düşünüyorum. Gece hava çok soğuyacak olursa belki içeri alırım. Ya da kesilecek duruma gelmiş olursa da kaç saat sonra kestiğimizde şey yaparız e, söyleriz. Şimdi etrafımızı topluyoruz ve de görüşmek üzere. Keserken görüşmek üzere iyi akşamlar. Saat 11.20 geçiyor. Daha erken bile çıkartabilirdik hatta. Vallahi Şöyle çok sert gözüküyor. Hemen keseceğim. Ee, kalıptan çıkmış mahalimi size göstereyim istedim. Sonrasını e, yarın çekeriz diye düşünüyorum. Şöyle Kalıbımızın içi evet gördüğünüz gibi tertemiz şu şekilde özellikle bir de için naylonlu şeyle kaplarsak kağıtla gayet güzel çıkıyor. İşte şu e, üçgenlerimizin izleri size bahsettiğim. Ancak onu dert etmiyorum. Çok ilginç. Şu şeyin <gülüyor> deri gibi bir görüntüsü yok mu buse? Evet. E, şu Poşetin öyle izleri var kağıdın üstündeki ve bunlar da o poşetin izleri çok ilginç olmuş Şu da diğer yanı Şu da altı Ve hemen keselim şu üst tarafı da düzeltirim diye düşünüyordum ama düzeltmeyeceğim çok böyle rustik gözüküyor Ve keselim umuyorum kesebileceğiz <gülüyor> şu dokuyu görüyor musunuz poşetten kalan doku deri gibi gözüküyor çok ilginç bir dokusu oldu o şeyin kasap poşetinin şunlar da o yukarıdan karıştırırken içeriye gittiğimiz yukarıda şey olmuş olan kabuklaşıp hemen ilk havayla temas edip kuruyanlar içeriye attıklarımız ama oldukça sert bir şey sabun bir hafta sonra kullanıma hazır olacak bunu konuşuruz tekrar Merhabalar şimdi biz katran sabunu yaptık şurada bu kalıptan çıkarıp sizinle sonra konuşuruz dediğimiz görüntünün üstünden yaklaşık bir 5-6 gün geçti evin içi de gayet kuru hani kullanmak istiyoruz da bunları demiştik bunlar böyle zaten çok sert şeyler oldular e, savunlar oldular. Hani e, Evde de e, çok rahat şeyini attı. Ee, biraz suyu vardı, nemi vardı. Onu attı ve şurada gördüğünüz gibi biz e, şunu yaklaşık 5 e, gündür kullanıyoruz. İşte oğlum için yaptım ben bu sabunu. Öncelikle onu söyleyeyim yani. E, oğlum da savunla saç yıkamaya başladı. Çünkü e, onda da aynı şey ortaya çıktı yani o kontak dermatit ara sıra alevlenen dermatit hassasiyet öyle olunca şeyi bırakmak zorunda kaldı şampuanı bırakmak zorunda kaldı o da Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce başladı sabun kullanmaya. Size şeyde ilk çektiğim şampuan sabun bir ve çöven otuyla yapmış olduğum sabunla saçını yıkıyordu. O alevlenmeyi hallettik, işte kırmızılıkları giderdik şeyindeki saçın saç On Fakat arada sabunla yıkarken yine arada böyle ara şey oluyordu kaşıntısı oluyordu hani kızarıklık yok ama kaşıntı var uykusunda falan da böyle şey yapıp kaşıdığı zaman da cildine şey yapıyordu zarar veriyordu böyle tırnağıyla ile çizmiş oluyordu yani saçlı deride bir yerleri öyle olunca ona şey denemek istedim ben bayağı bir baktım şeyde internette dolandım yine. Ya, okudum. Bizim e, yerli şeylerde, bloglarda bulduklarımı okudum. Yabancı forumlarda, bloglarda bulduklarımı okudum falan ve katran sabunu denemek istedim ben orada. Katran sabununu da denerken ya o bira ve çayın otu ve işte trace sabunundan falan filan da edindiğim tecrübelerle böyle hepsini bir araya katıp Saçımızda bize, bizim aileye en azından fayda sağladığını düşündüğüm diğer bileşenleri de katran sabununun içerisinde eklemek istedim. Ve bu tarif ortaya çıktı. Ve biz, şimdi bununla yeni şey yapmaya başladı oğul, oğulca, oğlum. Yıkamaya başladı saçını. Henüz bir kez kullandı. O aradaki hani kızarma olmadan saçlı derideki o kızarıklıklar ve üstündeki o ölü deriler olmadan o kaşıntı şeyinin hissiyatının geçip geçmeyeceğini bunun ona bir faydası olup olmayacağını kullanarak göreceğiz. Fakat bu sabun gerçekten diğer çöve notu birası sabunundan daha farklı bir şey oldu sabun oldu neden derseniz ve şu anda mesela bu secdi ben saçlarımı gösteriyor musun bu şu anda ben bugün bu sabunla şey yaptım saçlarımı yıkadım şimdi şeyim de bitti hani onun da etkisi var ama gene de bilmiyorum hangi ne de hang hangisinden katrandan mı yoksa diğer şeylerden mi ama saçlarım şu anda standart dışı yumuşak. Öyle söyleyeyim. Ben uzun süredir saçlarımın bu kadar yumuşak olduğunu şey yapmıyorum. E, hatırlamıyorum sabunla yıkarken. Sanki böyle e, şampuan kullanmışım gibi geliyor kafamda. Yani oldukça yumuşak saçlarım, tellerim var şu anda ve biraz şey oldu. E, havalandı ve kabardı. Diğer e, sabunlu bira ve çöve ile yıkadığımda bu kadar şey olmuyordu kabarmıyordu ama e, keratinli e, e, keten tohumlu keratinli saç şeyimi de şekillendiricimi de ben çok az miktarda her yıkamadan sonra kullanıyordum Bugün onu da kullanamadım çünkü o da bitti e, bakacağız hani de, değişik bir şey oldu katran sabununu nasıl oluyor ne, ne, ne oranda en çok takıldığım şey oydu ne oranda katran koyuyorlar şeyin içerisine sabunun içerisine Bizim yerli üreticilerin koydukları katran oranını açıklamak gibi ya da reklam etmek gibi bir alışkanlıkları yok. Yani birçok farklı firmanın katransı sabunu var. Ancak kimse içine yüzde kaç oranında katran koyduğunu söylemiyor. Şeye baktığınız zaman, bunun dışarıda yapılmış örneklerine baktığınız zaman, araştırdığınız zaman, yani spesifik olarak özellikle birçok üretici... %15 katran içerir, %20 katran içerir. Yani 15 ve 20 katran içerir. Reklamları oldukça fazla vardı sabun paketlerinin üzerinde. Özellikle katran sabunu satılıyorsa, hani çam katran sabunu paketlenmiş, %15 veya %20 içerir diye de şeyleri, etiketleri vardı üstünde. Öyle olunca ben de dedim ki Cansu sen %15 ile başla. Yani %15'i bir dene bakalım dedim. 115'i denedim. Görüyorsunuz sabunumun rengi bu. Yani hani kahverengi olur diyordum. Yok ya yani kahverengi falan değil. Ya yani neredeyse siyah kahve, acı çikolatadan daha koyu bir renk. Yani şu telefonun kabı siyah. Bu da benim sabunumun rengi. şeylerde tabii fotoğraflarda filtre falan oluyordur belki bilemiyorum. Ancak bizim hani yerli şeylerdeki sabun üreticilerindeki Katran sabunlarının fotoğraflarına baktığımda onlarınki daha böyle açık renk kahve falan gözüküyor. Bu durumda da ben o sabunların içerisinde %5, bilemediğiniz en fazla %10 katran var diye düşünüyorum. Hani benimkinde %15 var. Eğer bugüne kadar hiç katran sabunu kullandıysanız, çok rica ediyorum. Lütfen bir de benimkini kullanın. Ee, çok farklı bir katran sabunu olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki Cansu daha önce katran kullandın mı? Hiç katran sabunu. Hayır kullanmadım ama yani gerçekten şaşırttı beni. Hem yaparken şaşırttı hem kullanırken şaşırttı. Öyle söyleyeyim. Güzel anlamda şaşırttı. Katranın kendine az zaten kapağını açtığınızda kendine az bir kokusu var. Ee, bütün ortamı saran. Biz burada yaparken de gerçekten mutfağımızda bu koku sardı. ama hani ortalığı temizleyip sabunu dışarıya çıkarttığımızda içeride kokusu kalmamıştı. Ama şu kalıp mesela kullanıyoruz banyomuzda duruyor ve banyoya girdiğimizde hafif bir şey katran kokusu ki şu anda kokusu da Hani o kabın içerisinden, kabını ilk açtığımdaki koku değil de, nasıl diyeyim size yanık odun kokusu öyle söyleyeyim. Hafif bir yanık odun kokusu bu kalıp banyoda durduruyor dur, dur, dur, ve biz o banyoya girdiğimizde o kokuyu alıyoruz. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Aklıma gelmedi. Bu şey... Bunları da Instagram'da paylaşacağım. İşler ne kadar? Bir dilimi kullandık. 3, 6, 7, 8. Şu çok ince bir dilim ama bunu da sayarsak 9 dilimimiz var. Bunun en az bir 3-4 e, dilimini ben ev kullanımı için ayıracağım. Diğerlerini sizlerle <gülüyor> paylaşmaktan mutluluk duyarım. Eğer denemek istiyorsanız, denemek isterseniz, hani elimde fazladan bir, 2, 4 ya da 5 dilim var. Sizlerle paylaşabileceğim. Tekrar söylüyorum. Gerçekten eğer daha önce katran sabunu kullandıysanız mutlu oldunuz veya olmadınız bilemiyorum. Rica ediyorum bir de benim sabunumu deneyin. Beni çok şaşırttı. O kadar söyleyeceğim. <gülüyor> yani Gerçekten şaşırdım. Cansu katran sabunuyla saçını yıkacaksın deseler inanmazdım ama yıkadım yani ilginç hoş oldu öyle söyleyeyim yani tabi bunu bir de sert suda denemek lazım şimdi bir de bizim öyle bir deneyimimiz olduğu için sularımız normale döndü e, yumuşak suyumuz var şu anda ama hani bunu bir de sert suda deneyeceğim ya da sert suda oturan bir, kullanan bir arkadaşıma hediye edeceğim ondan rica edeceğim denemesini e, buraya kadar gene izlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum beğeni ve paylaşılarınız çok önemli. O yüzden beğenip paylaşmayı ne olur ihmal etmeyin. Eğer hoşunuza gittiyse size fayda sağladığını düşünüyorsanız bundan sonraki projelerde tekrar görüşmek üzere kalın sağlıcakla. Kapatmadan yeni en sonda fotoğraflar ve reçete ve de hangi malzemenin markası nedir nereden temin edilmiştir siyah ekranda videonun en sonunda olacak pH testimizi yapalım diye buraya geldik i̇şte <gülüyor> bizim şey sabun stoğumuz ee, bu katran sabunumuz bu şekilde duruyor ve banyomuz şey kokuyor yani banyoya girdiğinizde e, yanık odun kokusu alıyorsunuz öyle söyleyeyim şöyle yani saçımızda saçımda kullanırken çok yoğun bir köpüğü vardı cidden çok fazla bir köpük vardı fakat şöyle gördüğünüz gibi kahve kahverengi, kahve rengi de bir köpüğü oluyor ancak hani şey değil boyamıyor kalmıyor şey yaptığınızda duruladığınızda gayet güzel Akıp gidiyor. Şu köpüğü göstermek için köpürtüyorum hala aslında. Pıraş testi yapacak kadar köpüğümüz oldu ama bakın şöyle yani gerçekten e, çok güzel bir köpüğü var. Şu kağıdım köpüğü buladım şu şekilde elimin içerisinde. Şuraya da bırakayım ben de elimi duruyayım şimdi bakın sizin şöyle kahverengi akıyor. yapıyor gösterelim ama yani kalmıyor lavabo'da hiçbir yerde e, suda daha sonra beyazlıyor köpük öyle söyleyeyim bakın şu anda köpük beyazlıdır <gülüyor> ilginç bir şey var şu sabunumuzu da temiz bırakalım mesela şey şu kağıdı alayım şuradan e, onunla ilgili de size bir şey sabunluklarla ilgili de bir şeyden göstereceğim bu nasıl duruyor benim o, sabunlarım ya gördüğünüz gibi hani e, yıkanmak için sabun kullanıyorsanız bunların kuru kalması çok önemli şimdi şu anda ıslak bu suyu süzülene kadar ben sabunu bu şekilde bırakıyorum suyu süzülüyor Ondan sonra yatırıyorum şeyin üstünde e, sabunun üstünde. Keza bakın bunlar da bu şekilde banyoya girip çıktıkça döndürüyorum. Şey yapıyorlar, e, kuruyorlar. İşte katrangeli hani elimde ıslakken şöyle kahverengilik bıraktı ama hani suya tuttuğumuz anda temizleniyor. Şu kağıt kağıdımızın da kaç olduğuna bakalım şimdi kaç sabunu diye yaptım. Ancak e, şeyi de eli de cildi de pamuk gibi yapıyor. Hani ciltte de kullanmak isterseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz e, şeyini e, süper fetini biraz daha arttırarak şöyle ışığın tam altındayız. Ne renk gözüküyor? Se 8 bu sefer 8 ile yedi arası gibi sanki değil mi yani sekizden daha açık yediden daha koyu öyle oldu şöyle göstereyim şu sekiz şu da yedi yani yediden koyu ama 8'den de bir, bir tık daha açık bir şeyimiz var yeşil kağıdımız var teşekkür ederim Görüşmek üzere.